Değerli öğrencilerim merhabalar. Şimdi güzel bir yeni nesil sorulardan oluşan mükemmel bir test çözeceğiz dostlarım. Hemen hemen her konuyu bu şekilde tekrar etmeye çalışacağım arkadaşlarım. Üçgende açıyla başlıyoruz. Dikkatli olun buradaki her soruyu dikkatlice öğrenin arkadaşlarım. Çünkü şurada hazırladığım her soru inanın bana üniversite sınavında çıkma potansiyeline sahip sorulardır. Şimdi üçgende açıyla ilgili sorulabilecek yani bu sene sorabileceği beş tipte soru var arkadaşlarım. Onlardan biri katlama sorusu. Biri döndürme sorusu. Bakın hemen sağdaki sorumuzda döndürme. Gönyeli bir soru sorabilirler. Üçüncüsü bu. Dördüncüsü kes, yapıştır, logo tasarla tarzında bir soru olabilir diye düşünüyorum. Beşincisi de arkadaşlarım dönüş açısı sorusudur ki bu sene çıkma ihtimaline hani en yüksek ihtimal verdiğim de dönüş açısı sorusu olur diye de düşünüyorum kardeşlerim. Şimdi ondan da çözeceğiz. Şimdi birlikte başlayalım. Vira bismillah diyelim bakalım ne diyor bu birinci sorumuz. Şimdi katlama sorularında 3 adım yapacaksınız dedik her katlama sorusunda. Bu soru üçgende açı da olsa, dörtgende açı da olsa, uzunluk da olsa, alan da olsa arkadaşlarım. Neyi sorarsa sorsun. Yeter ki katlasın. Katlayan her sorularda birinci adım. Katlanmış şekli geriye açacaksınız. İlk adımınız bu olacak dostlarım. Hemen bakın şurada katlanmış şekli tuttum. Geriye açtım. Yani burası B köşesi. Hatta bu açımız 50 dereceymiş dedim. İkinci adım kat çizgisi daima açıortay ortay olacak. Hemen bu adamın kat çizgisi DE'dir. Hem bu taraftan hem de bu taraftan açıortay ortay olduğunu gösterdim. Üçüncü adım da şu katlanmadan önceki her şey katlandıktan sonraki her şeye eşit olacak dostlarım. Yani bu 50 katlandı bakın B üstüne geldi burası da 50 olacak. Şu BE kenarı katlandı. B üssü E oldu. Bunlar eşit olacak. Şimdi devam edelim. Bakın bildiğimiz şeyler. Şurası 56 ise buraya 124 kaldı. 124'ü de 2'ye bölersem 62, 62 oldu. 50, 62 daha 112 yaptı. Buraya da 68 kaldı. 180 olması için e eşitmiş. Bu da 68 topladık 120 136 yaptı. X'e de 44 kaldı dostlarım. Cevap Bursa'dan paketlendi. Hadi geçelim ikinci sorumuza. Bakınız bir gönyeli soru arkadaşlarım. Gönyeli sorular bakın 2018'de MSÜ'de bir tane soruldu. Dünyanın en basit sorusu. Götünle çözersin soruyu inan. Üçgenin yani götü boklu bir üçgenin İki iç açısını vermiş, üçüncü açısını soruyor. O kadar basit. Onu da koydum bu testin içine. En son sınav sorularından da koydum birkaç tane. Onu da çözeceğiz. Ne kadar kolay olduğunu göreceksiniz. Dostum, gönye ile ilgili açı sorusu olarak da hani sorulabilecek en zor soru da budur diye tahmin ediyorum. O yüzden bunu da buraya koymak istedim. Bakın bu daha çok sazan avlama sorusu bu arada. Dikkatli olacaksınız burada dostlarım. Hiç acele etmeden hemen ilk bulduğunuz cevabı işaretlemeyeceksiniz. Şimdi diyor ki bir gönye, bir açı ölçerimiz var arkadaşlarım. İkiz kenar üçgenin B açısını hesaplamış. Şimdi biz nasıl hesaplıyoruz buradaki B'yi? B'nin oluşturan ışınların geçtiği şu iki açının farkı bir 150'den geçiyor, bir 120'den. O zaman farkları 30 dereceymiş B açısı diyorum. Yani şimdi bir ikiz kenar üçgen var elinde dostum. Şöyle hemen çizdim ikiz kenarımı. A, B, C'dir dedim. ikizkenar kenar üçgen. Ve B açısı 30 dereceymiş dostlarım. Peki buna göre de diyor ki A'nın alabileceği değerlerin ölçüsü. Demek ki birden fazla değerini bulacağız A'nın. Hemen başladım. Şimdi burası 30'sa şurası da kesinlikle 30. İkiz kenardan oldu sana bu açı 120 işte anın birinci değerini buldum şimdi biz hep gözümüz böyle çizmeye alışmış değil mi ikiz kenar deyince niyeyse hep ab ile ac'yi eşit kabul ediyoruz ama ya şöyle olsa arkadaşlarım üçgenimiz abc üçgeni ab ile bc eşit olsaydı diyeceksiniz yine b açısı 30 Bakın bu durumda şu eşit açılarımıza 150 derece kalır toplamda 75-75 paylaşacaklar bunların toplamını ve 120-75 daha bak 195 bulduk A'nın iki değerini ama hemen zıplayıp bunu işaretlemeyin. Şimdi biz neler yaptık? AB ile BC'ye eşit kabul ettik. AB ile AC'ye eşit kabul ettik. Peki ya bu ikiz kenar üçgenin AC ile B, C'si eşitse dostlarım bir de bunu göstermeniz lazım. B açısı 30 ise bu durumda A açısı da 30 olacak. Bakın üçüncü değerini de bulduk. Üçünün toplamı ikisi 195'de 30 daha 225'tir. Paketledim gitti arkadaşlar soruyu. Hadi devam edelim. Bakınız bir kes yapıştır sorusu kes yapıştırılarda en çok unutulan şey şu. Siz asla unutmayın dostlarım. Şimdi buradan şu soldaki üçgeni kestin. Geriye kalanlara bakın şu çizgiler AD ile BD kaldı ya geride. Bunlara aynı simgeyi Koymayı unutmayın çünkü kes yapıştır sorularında dostlarım bizim karşımıza bir ikiz kenar üçgen çıkacak ve bu ikiz kenar bize soruyu çözdürecek. Eğer sen şu simgeleri koymazsan ikiz kenarı göremezsin dolayısıyla da soruyu çözemezsin kardeşim. Şimdi ad'yi kestim getirdim buraya yapıştırdım buna da simgeyi koydum bD'yi kestim getirdim buraya yapıştırdım aynı simgeyi buraya da koydum. Şimdi tabii ki bu ikiz kenar olduğu için 160 şu eşit açılara 10 derece 10 derece kalacak dostlarım şurası eşkenar üçgenmiş buraya 50 derece kaldı 60 olması için onları burada da gösteriyorum bak burası 50 şurası da 10'du yani toplam yine burası 60 yaptı mı kardeşim ve bak bu bir ikiz kenar üçgen hayda soru bitti o zaman ikiz kenarın tepesi 60 ayakları da atacak kardeşim hemen ayaklara da 60'ları yazdık Eş kenara döndü bu üçgenimiz. Peki şurası 160'mış kesilmeden önce hala 160 topladım 220 yaptı. 360'a kaç var diye sordum 220'den gayrı 140 derece vardır dedim cevap Denizli'den paketlendi dostlarım. Evet üçü de gömdük geldik 4 numaralı sorumuza. Burada da bir döndürme sorusu var dostlarım döndürme sorularında dikkat edin bu şimdi döndürmelerin içerisinde kolay olanı niye kolay hocam bu soru çünkü bana döndürülmüş vaziyetini de çizmiş dönmeden öncekini de çizmiş. Döndükten sonrakini de çizmiş. Zor soru sormak isterse döndürülmüş halini sana çizdirerek sorar kardeşim. İleride var öyle bir soru çözeceğiz onu da. Şimdi döndürme sorularında da unutmamanız gereken şey A B döndükten sonra nereye geldi? A üstü B'ye geldi. Bunların eşit olduğunu göstereceksiniz mutlaka. Şimdi bu kolay soru olduğu için buradaki eşitliği kullanmadan biz hemen soruyu çözebileceğiz dostlarım ama asıl zor sorularında bu eşitlikleri kullanarak çözersiniz. Onu da biliniz kardeşlerim. Şimdi A açısını döndürmüş, A üssü yapmış. Burası 90. Şimdi 40 var, 90 var. Şuraya kadar olan bu açının tamamı da 50 derece. Bunu yazalım. Bu 40 derece döndü geldi buraya. Bunu yazalım. Şimdi burada neyin işine yarayıp neyin yaramayacağını bilmeyeceğin için her şeyi yazacaksın kardeşim. Gördüğün her şeyi yaz bitsin. Şimdi kaç derece döndürmüştü bu? Otuz derece döndürmüş. Yani sen bu B'yi tuttun şuraya getirmek için otuz derecelik bir dönüş yaptın. Burası otuzsa şuraya ne kaldı kardeş? Yirmi. Yirmi. Doksan al sana yetmiş. Olay bitmiş. Cevap nereden geldi? Ceyhan'dan geldi dostlarım. Geçiyorum goberler geldik 5 numaralı soruya bir katlama sorusu bu sorunun aynısını yıllar yıllar önce sormuşlar kardeşlerim yeni nesil değildi ama şeydi e, klasik sistemde kara düzende sormuştu aynısını şunu çektin aynısını çizmiş bize sadece şuradakilerin ikiz kenar olduğunu kendisi söylemişti. Bize burada şimdi katlatma yaparak ikiz kenar olduklarını vurgulamamızı istiyor. Hadi gelin şu katlamayı yapalım. Şimdi katlanmadan önceki halini açacaktık ama amca sağ olsun bunu bizim için zaten yapmış. Katlanmadan önceki halini kesik kesik çizgilerle göstermiş. İkinci adım kat çizgisi açı ortaydı hem o taraftan hem bu taraftan. Katlanmadan önceki her şey katlandıktan sonraki her şeye eşitti onu da gösterdim. Bak buradaki B açısına A dersem katlandı geldi buraya. Burası da A oldu kardeşim. Şimdi aynı boku burada da yiyelim kardeşim. çok uzatmayalım bu sefer. Ben sadece şu kısmı göstereyim. Burası B ise burası da B oldu dostum. Bak şimdi bunu üstteki üçgende yazayım. Buraya B dedim. Buraya A dedim. Şu yukarısı A artı B artı 44 oldu. Onu da şu yukarıda yazıyorum. Burası A artı B artı 44. Adamım hepsinin toplamı 180 olacak mı? Ne var bunlarda? 2A var, 2B var, bir de 44 var. Toplamları 180. Hadi 44'ü gönder bu tarafa. 2A artı 2B eşittir 136. Böl 2'ye kardeşim. A artı B oldu mu 68? Peki bana nereyi soruyor bu dostum? Aha burayı soruyor. Yani A ile B'nin toplamına bir de 44 ekleyin diyor. 68'e 44 ekledim. 100, 112 mi yaptı dostlar? Cevap Ceyhan'dan patladı gitti. Hadi devam. İşte size ablem tasarlama sorusu. Üniversite sınavında iki defa sorulmuş. iki yıl arayla arkadaşlar. Hadi birlikte halledelim. Ablem tasarlayan Sergen, şekil 1'deki ikiz bilmem ne bilmem ne, dört tanesini böyle masanın üstüne koymuş. Gel gösterelim bunları. Şimdi ikizkenarların açılarını göster mutlaka. Hepsini. X, X, buralar X, şurası X, bu ikiz kenarında buraları X, X. Hatta bu kenar bu kenara eşit. Bu kenar buna eşit, bu buna eşit ve bu buna eşit dostlarım. Şimdi bu soruda can alıcı nokta şurası. A, B, F noktaları doğrusal diyor ya. Çok önemli bir kısım burası. Dikkat et bak A, B, F. Şunu birleştirdiğimde meğersem düz çizgiymiş burası. Bak canım kardeşim aha bir ikiz kenar üçgen yakaladım burada ve şu açı 2x ya şuradaki açı bunun tam tersi şurası da 2x olacak. E hocam ikiz kenar olduğu için bu da 2x olacak bak üçgenin iç açıları toplamı 5x geldi. 5x'i 180'e eşitledim x eşittir 36'yı paketledim dostlarım. Evet yedinci soru. Dostlar bunu biz konu anlatım videomuzda pratik yolunu da öğrettik. Ben şimdi hem pratik hem uzun yolla çözeceğim. Pratik yol şuydu hemen hızlı bir şekilde yapayım. Bir noktadan çıkan üç tane doğru eğer ki birbirine eşitse bu durumda cevap, cevap verilenin ya yarısı ya iki katı. Tamam bitti. Cevap verilenin ya yarısı ya iki katı. Bak şimdi bu soruda diyor ki yeni nesil olarak sormuşlar bunun a. Bunu, e, Bursadan Ankara'ya giden bir kereta, Bursadan Denizli'ye, Denizliden Konya'ya, Denizliden Ankara'ya aynı sürelerde aynı hızla uçuyor. Bu ne demek? Yollar eşit demek. Bak burada nasıl bir üçgen çıktı? Eşkenar üçgen. 60ları paketledim hocam. Sana yani artık 60 mu vermiş bu adam? Bir açı olarak 60 vermiş. Cevap neydi? Ya yarısı ya iki katı. Peki hocam bunu normal yolla nasıl çözeceğiz? Normal yolu da şu dostum. Şimdi bu noktadan çıkan üç doğru birbirine eşitse sen diyor bunun etrafından bir çember çizebilirsin. Bu noktalar, bu nokta çemberin merkezi olur. Bu eşit olan doğrular da çemberin yarı olur diyor. Şimdi o halde ben şu noktadan çıkan üç doğru birbirine eşit olduğu için Bunların etrafından şöyle bir çember çiziyorum ve burası merkez oldu hocam. Bak bu 60 merkez açı oldu. Gördüğü yay da 60 derece olacak. X'e bak. Çevre açı oldu. Gördüğü yay 60 yarısı olacak. 30 paketledik gitti dostlar. Evet neredeyiz? 8'deyiz. Bakın yine bir döndürme sorusu. Yine dönmüş halini vermiş fakat bu sefer bize o ikiz kenar yani dönmeden öncekiyle döndükten sonrakinin muhabbeti bize eşitliği bize yarayacak arkadaşlarım dikkatli olun şimdi. Öncelikle şurası 18, şurası 90'sa şu açının tamamı 72 derecedir. Bunu bir paket diyelim dostlarım. Şimdi bak şu dik üçgenin hipotenüsü dönüp buraya gelmiş. Bunlar birbirine eşit olacaklar mecbur. Peki hocam Buradan buraya gelirken kaç derecelik dönüş yapmış? 42. O zaman buranın toplamı 42 kardeşim. Şurası 42 derece. Bak ikiz kenar ve tepesi 42. 138 kalır şu iki kerataya. Şuradaki eşit açılara 138 kalır. Ve 69-69 bölüşürler bu 138'i. Sana da şurayı soruyor. Aha bu arada kalan minicik açıyı 72 idi ya. 3 derece kaldı değil mi kardeşim buradaki açıya? Hadi paketledik gittik. Geldik 9 numaraya. Bak bir dik dörtgeni kesmiş köşegeni boyunca diyor ki ABC'nin bu dik üçgenin şuradakinin yani C açısına x dedim diyor. Tamam biz de öyle dedik o zaman. Diğer dik üçgenin C açısına 40 artı x dedim diyor. O zaman ben de öyle yaptım. Diğer dik üçgenin C açısına 40 artı x yaptım ve biliyorum ki burası 90. Yani 40 ile 2x'in toplamı 90. O zaman 2x 50, x 25 paketle gitsin. Cevap Bursa. Hadi geldik 10. soruya. Bakalım bu ne diyor kardeşim? Şekil 1'deki ABC ikizkenar üçgen karton DE boyunca katlandığında B köşesi AC üzerine geliyor. Hadi gel katlamanın gerekliliğini yapalım arkadaşlarım. Önce katlanmış şekli geriye açalım kat çizgisi açı ortay hem buradan hem bu taraftan hatta burası 45-45 oluyor değil mi dostlar? 44 se 136, 68-68 mi oluyor bunlarda? 68-45 daha 113 aha şu açıya 67 kaldı hocam bu başta demiş ki bize ikiz kenar üçgen lan bu demiş biz buraya 67 dediysek burası da 67 olacak o zaman şuraya da 67 kaldım bak 90 67, 157 yapar. Buraya 23'ü paketlerim dostlar. Hadi 11'e geldik. Oo, kes yapıştır sorusunun yeni nesil versiyonlarından birisi. Aynı şekil iki tane yan yana koyduysan kardeşim, iki veya daha fazla veya daha fazla. Buna ben kes yapıştır diyorum. Bunlar da dikkat et. Bak şuna dikkat edeceksin. Hep ikiz kenar bulmaya dikkat et kardeşim. Şu soldaki açı ölçer şey, gönye. Hipotenüsüne şu simgeyi koyduysam eş oldukları için bunun da hipotenüsüne aynı simgeyi koyuyorum bak ikiz kenarı yakalıyorum. Yani senin bu sorularda öğreneceğin en güzel şey şu eş iki şekil varsa aynı kenarlarına aynı simgeyi koy ikiz kenarları gör diyorum kardeşim işte buradaki ikiz kenar bize soruyu çözmemizde yardımcı olacak. Şimdi burası 90'sa tabii ki bu da 90. 20 vermiş şurayı. buraya kaldı 70. Burası 70'se buranın da 70 olması buraya 50 kaldı anlamına gelir. Şuraya da 40 kaldı. Bak dostum, şu simgenin karşısına 40 derece düştü. Aynı gönye olduğu için burada da bu simgenin karşısı 40, burada da bu simgenin karşısı 40. E diğer açımızda 90 40 50 oluyor Bak Burası da 90 derece çıktı Demek ki ve yine bu 90'ın karşısına bu simgeyi koydum bu 90'ın da karşısına bu simgeyi koydum Bak burada da bir dik üçgen çıktı İkiz kenar dik üçgen kardeş şöyle kalın kalın yapıyorum kenarlarını Bu da bir ikizkenar dik üçgendir ve taban açısı 45 derece olacaktır O yüzden Şuradaki parçaya 5 derece kaldı diyebiliriz dostlar. Hemen geldik 12 numaralı sorumuza. İkiz kenar üçgeni şeklindeki iki eş kağıt parçası verilmiş. Bak birini tutmuş getirmiş buraya yapıştırmış. Şimdi bu ikiz kenar şu da ikiz kenar. Hani şöyle göstereyim. Tepesi x bunun da tepesi x'miş. Sen burada şu bombayı görmen lazım. Bak bunlar da ikizkenar kenar çıktı. O zaman burada x hocam. Hadi şu üçgende iki iç açının toplamı üçüncünün dışına eşitti. Burası da 2x. Hadi bu ikizkenarı kenarı kullanalım. Burası da 2x. Ve bak üçgenin tüm iç açıları 5x oldu. 180 x eşittir. 36 geldi paketledik gitti dostlarım Edirne'den. Hadi geldik yeni bir döndürme sorusuna. Bakalım neler yapacağız burada. Evet arkadaşlarım şimdi az önce zil çaldığı için bir ara vermek zorunda kaldım. Şimdi kaldığımız yerden devam ediyoruz dostlar. Yeni bir sorumuzla döndürme sorusu. Şimdi bu soru dostum ee, diğer az önce çözdüğümüz döndürme sorularına nazaran bir tık daha zor. Niye? Çünkü burada biz döndürme işlemini kendimiz yapacağız. Yani yeni dönmüş halini biz çizeceğiz. Hemen burada da dikkatli olalım dostlarım. Bakın işiniz kolay. Şimdi yavaş yavaş öğrete öğrete gidelim kardeşlerim. Şimdi mevzu şu. Şimdi bir üçgeni döndüreceksek hangi köşesi etrafında döndürüyoruz? Öncelikle o bir kere önemli. A noktası etrafında döndürüyormuşum. Yani şu nokta etrafında döndüreceğiz. Sen bir kere şunu çizebilirsin arkadaşım. Önce onu söyleyeyim. Bu A'ya bağlı olan iki kenar var ya bakın biri AB, diğeri de AC kenarı. BC'nin A'yla işi yok. A'ya bağlı değil. A noktasına bağlı olan bu iki kenarın dönmüş şeklini çizebiliriz dostlarım. Üçüncü kenarı da onların uygun bir şekilde yerleştireceğiz. Yani şundan bahsediyorum. Şimdi AC'yi döndürmeyi deneyelim. Bakın ne tarafa doğru döndüreceğiz? Saat yönünde. Şimdi 10 derece döndürüyorum bu adamı. Şöyle bir hal aldı arkadaşlarım. AC'nin yeni versiyonu bu oldu. C noktası şuraya geldi. C üssü diyelim biz buna. Bakın kaç derece döndü? AC buradan buraya geldi. 10 derecelik bir dönüş yaptı. Burası 10 derece. Ve ne demiştik döndürme sorularında? Dönmeden önceki haliyle Döndükten sonraki halinin uzunluğu birbirine eşit olacak kardeşim. Buna da dikkat edin demiştik. Şimdi gelelim AB'yi döndürelim. AB daha kolay. Çünkü AC ile 90 derece yapıyor ya. Hani şöyle göz kararı bir dik açı olacak şekilde AB'yi de döndürürseniz işiniz bitiyor kardeşim. Bak burası da işte B üssü noktasıdır dedik. B üssü de buraya geldi. Şimdi bu ikisini birleştirdiğimde de A, B, C zaten kendiliğinden çıkmış olacak. Şurası da B, C dediğimiz yer. Evet. Üçgeni döndürme işlemini bitirdik arkadaşlarım. Şimdi bakalım ne diyor soru? A, B üstü, C üstü üçgeni oluşuyor diyor. Tabii ki bu da buradan buraya gelene kadar 10 derece döndü dostum. Bunu da bir yazalım da unutmadan. Ee, şimdi devam edelim. Başka neler vermiş? İki üçgenin kesim noktaları soldan sağa doğru K, L, N. Şimdi bu üçgenlerin kesim noktalarını göstereyim. Biri burası, biri burası, birisi de burası. Bakın üç tane var. Bunlar da soldan sağa doğru K, L ve N olarak isimlendiriliyormuş. Sonra diyor ki B burada, C burada ve C üstü burada. Bunların oluşturduğu şu açıda 15 dereceymiş dostum. Onu da şurada dışarıdan 15 yazalım. Buna göre AKC üssü yani şuradaki açının ölçüsü kaç derecedir diye de bir soru soruyor. Bakın şuradaki ikizkenardan başlayalım muhabbete. Şimdi tepesi 10 olan bir ikizkenar üçgenimiz var. 10'sa 170 kalır şu ikisini 85 85 paylaşırlar. Yani şuranın tamamı 85 olacak. O zaman şuradaki açıya 15'i bu tarafta ya 70 derece kalacak dostum. 70se şu tepesi 90'dı şuraya 20 derece kalacak kardeşim ve sen bu B açısını döndürüp şuradaki B üssü yaptık. Yani dönmeden öncekiyle döndükten sonraki eşit olacağı için buna da 20 derece çaktım. Ve bak şu üçgende soruyu bitirdik dostlar. İki iç açının toplamı 20 ile onun toplamı şu üçüncü açımın dışına eşitti. Yani burası 30 derece patladı gitti sorumuz Evet bakalım sıradaki sorumuz neymiş sırada neyimiz varmış bunu sildik şöyle aşağı doğru indirelim Evet bir de burada sınav soruları var arkadaşlarım bunları da biz zaten hani çözümleri YouTube'da var bir de yasak olduğu için bunları çözmüyorum şimdilik bu 13 sorunun çözümünü yapmış olalım kardeşler. Hadi bakalım öpüyorum sizleri. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere dostlar.